Hepinize merhaba teknoloji oku sevenleri ben Mehmetkan. Bugün sizlerle Pix akıllı çantayı tanıtacağız. akıllı çanta önünde 260 kareden oluşan ilk akıllı çantalardan biri. Arkasında iki cebi bir tane bu tarafta bir tane altta olarak iki tane kolun normal çantaya benziyor ama gördüğünüz gibi içinde elektronik bir çanta. İçi bir sürü cepleri olan burada bir cebi, burada bir cebi burada bir tane büyük bir cebi ön cebi bir sürü ceplerden oluşuyor. Elektronik dediğimiz şimdi burada bir tane USB kablo var. Onu powerbank'e takmadan çalışmıyor ne yazık ki çantamız. Çanta alırken yanında USB bir tane uçlu powerbank alın. Şimdi çantanın özelliklerinden bahsettik. Çantaun ekranında ne oluyor? Sizin merak ettiğiniz gibi. Şimdi Google Play'i açıp Google Play'dan Fixed Backpack gördüğünüz üzere bu uygulamayı yüklüyoruz. Ya da telefonunuz Applesa ise iOS'larda da oluyor. Açtık. Uygulamada bir sürü çeşitli böyle ekranlar. İlk başta size bir kalp, bir renkli bir şey, bir de ateş veriyor. Kalbi açıyorum. Şimdi bu kalbi yükledikten sonra ekranda gördüğünüz üzere hareketli bir şekilde çalışıyor. Böyle bir tane de oyun oynamak istiyorsunuz. Çantada oyun da oynanılıyor. Oyunu başlat diyoruz. Burada telefon ekranında oyun tuşları çıkıyor. Karemizi böyle döndürüp yere yerleştiriyoruz. Diğer kalemimiz geliyor. Onu da bu şekilde bırakıyoruz. Oyundan çıkmak için de oyundan çık butonuna basıp oyundan çıkıyoruz. Sonra mesela saat ayarlayacağım. Saat kaç olduğunu böyle gösteriliyor. Saat şu an böyle. Saati merak ediyorsanız çantanızda da gösteriyor. Sonra burada fener şeyi var. Böyle karanlık bir yere girdiniz mi ekran bembeyaz oluyor. Ekran böyle el feneri diye adlandırılmış. Bu özelliklerle devam ediliyor. Sonra burada da kendi şeyinizi tasarlamak istiyorsanız yeni proje adlı yere tıklayıp böyle renginizi seçip karenizi seçip bu şekilde böyle boyayıp boyayıp boyayıp sonra buradan kaydedip şimdi kaydettiğiniz şey ekrana gelecek. Mesela ben bunu daha demin çizdim böyle. Bu böyle bu şekilde ekrana geliyor. Kendi yazınızı da yazabiliyorsunuz. Mesela bir tane T çiziyorum şimdi bu tarafa. T bir tane de O. T O. O'yu biraz düzgün çizemedim. Ama gördüğünüz üzere böyle ekranda bir sürü şeyleri çizip yazıp yapabiliyorsunuz. Animasyonlar da var. Resimler de var. Yazılar da var. Onları yapabiliyorsunuz. Sonra saat ayarlama var. Saat ayarlayacağım şimdi ben bir tane. Kum saati bir pisay saniye, 10 saniyelik bir tane ayarlıyorum. Şöyle başlattığınızda 10 9 diye geri sayım yapabiliyor. Çantayı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İçinde gösterdiğim power bankiniz 10.000 miliamperse 6 saat boyunca çantayı kullanabiliyorsunuz. Çantanın fiyatı 1700 TL'dir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Back Backback'i tanıttık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.